yaklaşık 8 yaşındaydım. Yükseklikten çok korkardım. Sırf bu yüzden asansör fobim dahi vardı. Hatta yüksek katlı apartmanlara gitmekten korkardım. Geceleri hep rüyamda korkulmayan rüyalar görürdüm. Her defasında ya yüksek katlı bir merdiven veya çatıdan düştüğümü görürdüm. Oyun oynarken de arkadaşlarla birlikte yüksek bir yere çıkmam gerektiğinde bunu başaramazdı. Ve bu durum alay konusu haline gelirdi. Bu durum beni çok üzerdi ve kendimi iyi hissetmezdim. O günlerde bu durum üzerine hep bir şeyler yapmaya çalışırdım ancak başaramazdım. Yine o günlerde izlediğim bir çizgi film kahramanının bu durumu korktuğu şeyin üzerine giderek bunu çözdüğünü görmüştüm ve bunu çoktan düşünmeye başlamıştım bile. Bir gün yine arkadaşlarımla oyunu önerken yine yüksek bir yere çıkmam ve oradan atlamam gerekiyordu. Ben sadece onları izledim ve bunu nasıl yaptıklarını tekrar tekrar izleyerek öğrenmeye çalıştım. Oysaki atlayacağımız yer Yerden bir buçuk metre yükseklikteydi. Evet bu durum komik. Ancak bu kadar yükseklik bile beni korkutmaya yeterliydi. Ben o gün arkadaşlarım oradan gittikten bir süre sonra oraya çıkmaya karar verdim. Aşağıya bakmaya başladım ve bunu yapabileceğim konusunda kendimi ikna etmeye çalıştım. Oldukça korkuyordum ve bir an o cesareti hissettim. O küçücük yerden atlamaya çalıştım. Evet bu çok zordu benim için. Ancak en sonunda gözlerimi kapatıp atlamayı başardım. O anki his gerçekten inanılmaz bir histi ve sanırım bunu tarif edemem. Sonunda başarmıştım, korkumu yenmiştim, üzerimdeki alay konusu olan fikirleri yıktığımı hissetmiştim. Sadece oradan defalarca ve defalarca atladığımı hatırlıyorum. Hatta bundan sonra misafirliğe bir yere gitmiştik ve bina 20 katlı olduğunu hatırlıyorum. Gittiğimiz yer en son kattaydı, balkona çıkıp manzarayı izlediğimi hatırlıyorum. Ve o kendime güvendiğim zamanlardan biri olarak aklımdaki yerini çoktan almıştı. Unutmayın korkularınız yenilmez değil bazen siz hazır değilsinizdir sadece.